3 bölü 10 ile 7 bölü 100'ü toplayacağız. Birlikte çözmeye başlamadan önce isterseniz videoyu hemen durdurun ve bu işlemi kendi başınıza yapın. Bence yapabilirsiniz. Hatta size bir de ipucu vereyim. İlk bakışta biraz zor görünebilir ama hepsi hepsi paydaları farklı iki kesri toplayacağız. Buradaki ilk kesri, ipucu şimdi geliyor, buradaki ilk kesri 3 bölü 10'u paydası 100 olacak şekilde tekrar yazmaya çalışın. Daha sonra bu iki kesri toplayın. Çok basit. Evet, umarım videoyu durdurup düşündünüz ve tahminen de doğru cevabı buldunuz. Eğer bulamadıysanız ya da bulduysanız bile kontrol etmek için şimdi birlikte devam edelim. 3 bölü 10'u nasıl başka bir şekilde yazabileceğimizi düşünelim. Bu oranı gözümüzde canlandırabilmek için şekilleri kullanalım. Bu dikdörtgeni bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Ve bu dikdörtgenle bir bütün. Bu dikdörtgen 10 eşit parçaya bölünmüş durumda. 10 eşit parça. Bir bütünü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya böldük. 3 bölü 10 nasıl gözükür? 1 bölü 10'luk parçalardan 1, 2, 3 tanesi. Bu alanı pembe ile taradık. Peki eğer bu 1/10'luk parçaları alsaydık ve bu parçaların her birisine, her bir tanesine 10'a bölseydik nasıl görünürdü? Onda birlik bu parçayı alıyoruz ve 10'a bölüyoruz. Böylece göreceğiz nasıl göründüğünü. Ve tabii bunu da ve diğerlerinde. Onda birlik parçaları alıp her birisine, her bir tanesine tekrar 10'a böldük. Üstteki dikdörtgendeki küçük parçaların bu sefer her biri, her biri 1 bölü 100'ü temsil ediyor. Buraya yazalım. 10 tane bölüm çarpı 10 parçaya ayrıldı. 10 çarpı 10 eşittir 100. Peki 3 bölü 10 kaç bölü 100'e eşit olacak? Aşağıdaki 1 bölü 10'luk kısımların her bir tanesi 10'ar parçaya ayrıldı. Yani üstteki dikdörtgende 10, 20, 30 tane parça. Burası 3 çarpı 10 tane parça. Üstteki şekilde toplam 100 tane parça var ve bu 100 parçadan 30 tanesini taradık. Sanırım 3 bölü 10'un paydasını nasıl değiştireceğimizi görmeye başladınız. 10 parçadan 3 tanesi, 100 parçadan 30 tanesine denk. Eğer bir kesrin hem payını hem de paydasını aynı sayıyla çarparsak, bu kesrin değeri değişmez. 3 bölü 10'un hem payını hem de paydasını 10'la çarpabiliriz. Hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarptığımızda kesrin değeri değişmedi hala bütünün aynı oranını temsil ediyor. Buradaki şekillerde de görebiliyoruz, hala bütünün 3 bölü 10'unu temsil ediyor. Hem pay hem de paydayı 10 çarparsak, 3 bölü 10'u 30 bölü 100 olarak yazabiliriz. 3 bölü 10 ile 30 bölü 100 birbirine denktir. 30 bölü 100 artı 7 bölü 100 dersek, pekala. 100 parçadan 30 tanesi, Artı yine 100 parçadan 7 tanesi. Eşittir. 30 artı 7 bölü 100. Bu da eşittir. 37 bölü 100. Topladığımız 7 bölü 100'ü de buradaki şekilde tarayalım. Farklı bir renkle yapalım bunu da. Mesela mavi olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane yüzde birlik bölümü de mavi ile taradık. Burası da 7 bölü 100. Yani 30 bölü 100 artı 7 bölü 100 işleminin sonucu 37 bölü 100. Bu kadar.